Aşağıda u, v ve z vektörlerinin gösterildiği bir şema var ve üzerine bazı bilgiler olan kartlar görüyoruz. Ve bizim bu kartları yanda verilen niceliklerle eşleştirmemiz gerekiyor. Eşleşmeyen, eşleştirilemeyen kartlarsa olduğu gibi bırakılmalıymış. Pekala, şimdi gelin şemada ne varmış bir bakalım. Evet, v vektörünü görüyorum, maviyle çizilmiş, z vektörü pembe ve u vektörü de morla gösterilmiş. Şimdi kartlara bir bakalım. Birinci kartta 3,4 koordinatları verilmiş. x ekseninde 3 ilerlersek, 3 ilerlersek, ve sonra da yukarıya 4 gidersek, 1, 2, 3, 4, bu noktaya yani v vektörünün bitiş noktasına ulaşmış oluruz. v vektörünün başlangıç noktası ise orjinde. Evet, bu kart, v vektörünü tanımlayabilir. v vektörünün başlangıç noktası orijinde ise, bu nokta, v vektörünün bitiş noktasını gösterir ve böylelikle v vektörünü tanımlamış oluruz. Başka bir şekilde, bu şemada, v vektörünün yata eksende 3 birim, dikey eksende ise 4 birim olarak gösterildiğini görebilirsiniz. O halde, bu kartı v vektörü ile eşleyebilirim, eşleştirebilirim. Sıradaki kartta beş sayısı var. Beş sayısı bir vektörü tanımlayamaz. Beş sayısının bir büyüklüğü vardır ama vektör tanımlayabilmek için aynı zamanda yönü de olmalı. Sağda verilmiş niceliklerin ikisi v vektörünün büyüklüğü. Gelin beş sayısının v vektörünün büyüklüğü olup olamayacağına bir bakalım. Beş eğer bu vektörün büyüklüğü ise şemadaki bu uzunluğun beşe eşit olması gerekir. Pisagor teoremini kullanarak bu uzunluğu hesaplayabiliriz. Bu kenarın uzunluğu 3, bu ise 4 birim. Bunun bir 3-4-5 üçgeni olduğunu hemen anladınız, değil mi? Umarım. Eğer anlamadıysanız, hatırlamıyorsanız, Pisagor teoremini kullanarak 3'ün karesi 9 eder, artı 4'ün karesi, yani 16, 25. Ve 25'in karekökü 5'tir. Evet, yani v vektörünün büyüklüğü 5'miş. Bu kartı da ikinci kutuya koyalım. Sırada u vektörü var. U vektörü ve u. U vektörü aslında v vektörünün yeri değişmiş hali, öyle değil mi? Bakın, başlangıç noktasından sağ 3 gidiyoruz. Ve buradan da yukarı doğru 4 birim. Sağ 3, yukarı 4. O zaman u vektörünün v vektörüne eşit olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıç noktaları önemli değil, önemli olan yatay ve dikey eksendeki büyüklükleri. İki vektör için de yatay eksende 3, dikey eksende 4 birimden bahsediyoruz. O halde u vektörü v vektörüne eşittir. Son olarak z vektörü var. Z vektörü için başlangıç noktasından bitiş noktasına x ekseninde eksi 3, ve y ekseninde ise eksi 4 birim gitmemiz gerekiyor. O halde z vektörü v vektörünün negatifidir diyebiliriz. Dikkat edin negatifidir diyoruz, eşittir demiyoruz. Ve bu şekilde soruyu bitirmiş olduk, kartları yerine yerleştirdik. İşte bu kadar.